Herkese selamun aleyküm. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese Selamün aleyküm arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda bu sene hangi üniversite kazanıldığından bahsedeceğim. Ondan önce buraya kadar çektiğim videolardaki ufak VTR'leri gördünüz. Şimdi sizi ufak bir VTR'ye alalım. Hani bu sene nasıl bir sene oldu? Ee, 2020 nasıl bir seneydi? Biz nasıl bir seneden geçtik? Bunun hakkında ufak bir VTR alalım. Sonrasında da hangi üniversiteyi, hangi bölümü kaladığından bahsedeyim. VTR'ye geçmeden önce bana özel sorularda bulunmak istiyorsanız Instagram adresim ismailaydemir0 Twitter adresim ismailaydemir sonunda X var. Aklınızda takılan sorular varsa Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz veya Instagram falan kullanmıyorsanız yorumlar kısmında da sorularda bulunabilirsiniz. O zaman hadi VTR'ye geçelim. <gülüyor> iş sağlığı ve güvenliği, uzmanlık sınavları, yabancı bir seyretme sınavı, engelli kamu personeli seçme sınavı, bütün bunların sınavları ertelenirken, Mayıs Saat 2.48 Toplam 10 saat çalıştım bugün. 11 Mayıs Cumartesi saat 2.42 buçuk saat çalıştım bugün. 12 Mayıs Pazartesi saat 1.27 gece 8 saat çalıştım bugün bugün 14 Mayıs Perşembe 8 saat çalıştım saat şu an 2.51 16 Mayıs Cumartesi saat şu an 4 8 saat 15 dakika 17 dakika çalışmışım bugün artık bitmesi lazımdır bu sene yarın pazar sınav mesaj sınavına gireceğim yarın saat şu an 10.41 az sonra uykuya dalacağım ben inşallah bir güzel geçer yarın sınavımız hadi bakalım gözlerim buğulanıyor bitti sınav şimdi tatil zamanı artık Biraz dinleme zamanı Bu sinek beni öldürecek herhalde Lan bir git <gülüyor> Ölmedi Bugün sizlere EKS sonucum hakkında bahsedeceğim Bahsedeceğim Bahsedeceğim Bahsedeceğim <gülüyor> 20-14 yanlış yapmışım Bak Şuna bak Abi sus TET Türkçene de... Abi ben ne yapayım şimdi <gülüyor> Video sonlarında çok uzağa gitmeyeyim buradayım Hemen. Maksat 20 saniye Son Outro oluyor <gülüyor> sanki rüzgar yokmuş gibi. İnşallah rüzgar bozmaz saç Bugün sizlere ne yapacağız? Hatırladım. Evet, gördünüz bu sene neler yaşadık? Ee, Anlarınız belki canlanmıştır sizinde. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümüne kazandım. Meslek lisesi çıkışlı olduğum için METEOKLINE meslek liselerinin alayılmış özel kontenjanlarla girebildim. Belki YKS sonucumu izlemeyenler vardır. 230 bin sıralama yaptım bu sene. Puanım da 310'du. Aslında zaten puanın pek bir önemi yok. Önemli olan sizin yaptığınız sıralama. Tercih listemi çok güzel bir şekilde dizayn etmiştim. Ki zaten 4. sıradaki geldi. İlk üçünün gelmeyeceğini biliyordum. Hani dolsun diye yazdım onları. Hani belki bir umut gelir diye yazmıştım. Ama gelmeyeceğini biliyordum yani. 4. sırada yani asıl gelecek sıraya olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ye yazılım mersi'ni zaten eklemiştim. 3 gün önce onun rüyamlara gördüm. Hani kazandığımı. Ne tesadüf. 2 gün önce de rüyamda şeyi gördüm. Yozgat'ı gördüm. Ama ben Yozgat'ı tercih listemi falan eklememiştim. Tercih listemi şuraya eklerim. Oradan bir bakarsanız e, detaylı çok şükür hayalini kurduğumuz üniversiteye ve bölüme gidiyoruz Allah'ın izniyle bu sene okullar açılırsa gideceğiz ve işte daha kayıtlar falan başlamada kayıtlarımızı yapacağız umarım <gülüyor> bu benim yüzümdeki mutluluk sizin de mutluluğunuz olur e, kazanamayan arkadaşlar hiç moral bozmasın mezunlara önerilerde bulunuyorum e, sadece mezunlara değil YKS hazırlanan tüm öğrencilere önerilerde bulunuyorum e, mezuna bırakıyorsanız hiç moralinizi bozmayın ben de ilk senemde kalanmamıştım. İkinci senemde kalandım çok şükür. Ama ikinci senede baya bir çabalamıştım. Siz de güzel bir şekilde çabalarsanız kalanırsınız. Hani en önemlisi emek vermeniz gerekiyor sizin. E, emek vermeyince bir şey biçemiyorsunuz. Hani ekmeden bir şey biçemiyorsun Düzgün bir şey ekmeden daha doğrusu. Ektiğini güzel sulaman gerekiyor vesaire. Buradaki çiçekleri biz nasıl suluyorsak sen de çalışırken güzel bir şekilde dikip ekip biçeceksin. Sınavdan sonra da inşallah Tercihlerini yapıp gitmek istediğin üniversiteye yerleşeceksin. Bunu canı gönülden istiyorum çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Herkesin gönlünce olmasını diliyorum. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında sorabilir veya bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Instagram adresim İsmail Aydemir 0. Twitter adresim de var. İsmail Aydemir sonunda da X var. Ee, buralardan bana ulaşabilirsiniz. Toprağın çok güzel kopya. Sizi biraz anılarınıza tepeştirdim. 2020'nin öğrencileri için nasıl bir sene olduğunu. Ve neler yaşadığımızı biraz gösterdim sizlere. Ben neler yaşadım onları gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz alt kısmından beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.